blog nasıl açılır blog ile internetten nasıl para kazanılır bir blog yazarı ve internette 2009 yılından beri blog yazarlığı ile para kazanan biri olarak sizlere blog ile nasıl para kazanılır hakkında bilgileri yer vermek istedim evet 2009 yılından beri internet istiri hakkında araştırmalar yapmaktayım ilk zamanlar benim pek fazla bilgim olmadığı için birçok işte tam araştırma yapmadan işlere direkt aldığım için bazı işler benim için vaktimi boşa harcamama ve başarısız olmama neden olmuştur. Fakat ben pes etmedim. İnternetten gerçekten para kazanıldığını bildiğim, gördüğüm ve tanıdığım birçok kişinin büyük paralar kazanması, hatta sadece internet üzerinde istediği saatte özgür olarak çalışır normal bir işle kazanacağı paraları kazandığını biliyorum. Evet ilk başlarda acemilik yapmıştım. Ama bu benim pes etmemi gerektirmedi. Ve yaptığım çalışmaların karşılığını almaya başlamıştım. Sizlerin de benim yaptığım hataları yapmaman için sizlere vereceğim tavsiyelerle para nasıl kazanacağınızı bu videomuzda hep birlikte öğreneceğiz. Blog nasıl açılır? Aslında birçok kişi için web sitesi blog kurulumu çok zor olup, Nasıl yapacaklarını bilmemeleri blok açma sevdalarına caymalarına neden olurken bir blok açmanın öyle büyütüldüğü gibi zor olmadığını gözlerinizle göreceksiniz. Siz de internet iş yaparak geçiminizi sağlamak istiyorsanız, nereden ve nasıl başlayacağız hakkında hiçbir bilginiz yok ise bu işi öğrenmek gün boyu çalışma derdi olmadan tamamen kendinizin beleceği saatlerde çalışarak siz de internetten para kazanabilirsiniz. Yaklaşık 12 yıldır internette blog yazarlığı ile para kazanan biri olarak blog yazarı yazarak para kazanma rehberini sizlerin faydalanması için faaliyete geçirdim ve e, güzel bir e-kitap haline getirerek yapmanız gereken tüm bilgilere bu rehberde yer ver. Peki bu rehberde neler öğreneceksiniz? Web sitesi nasıl kurulur? Web sitenizden para kazanmanın sağlayacak tüm yöntemler İnternette web siteniz ve ürünleri müşteriye ulaştırma ve bu ürünlerin satışını nasıl gerçekleştireceğiniz, reklama para vermeden ücretsiz olarak ürünleri nasıl satacağınız tanıtacağınız tüm alanlar bu rehberde anlatılmıştır. Açacağınız bir blog, bir web sitesi size gece uyurken dahi internet başında 7 gün 24 saat para kazanmanızı sağlayacak. Blog yazarlığı ile para kazanmanın sınırı yoktur. Açacağınız blog ile birçok yöntemiyle para kazanabilirsiniz. İnternette araştırma yaptığınızda karşınıza birçok web sitesi ve blog çıkmakta ve bu bloglardaki yazıları okumaktayız. Birçok blog aslında açmaların sebebi para kazanmak üzerine olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sizlere bu rehberde blog açmak, blogu açtıktan sonra bu blogu hemen yayınlayarak blogunuzdan hangi yöntem ve yollarla para kazanacağınızı adım adım ve detaylı olarak öğretiyoruz bu rehber sayesinde evde internet üzerinden ayda binlerce TL kazanmanız mümkün sermayesiz hiçbir masraf yapmadan evinizde sadece internet vasıtasıyla ile aylık binler binlerce TL kazanma yolunu bu yazımızda öğreneceksiniz sizlere Blog yazarlığı ile elde etmiş olduğum kazanç kazançlarından bazılarını göstermek istiyorum. İşte bu kazançlarımı blog yazarlığı ile elde etmiş bir blog yazarı olarak sizlerin de bu kazançları elde etmeniz için hiçbir neden artık yok. Sen de hayallerini gerçekleştirmek, internet ortamında ömür boyu sadece rehberi ödeyeceğin çok cüzi bir miktar ile kendi işini kurup para kazanmak, istersen çok kısa süre indirimde olacak bu rehberde hem blog kurulumu hem de bu blogu hayata geçirdikten sonra sana para kazandıracak sistemleri adım adım öğretecek. Artık karar sizin. Ya bu videoyu, oku, ya videoyu izleyip siteden çıkıp gideceksin, binlerce kişi Kişi gibi sen de kendi kariyerini internet ortamında taşıyarak kendini daha iyi ifade etmek, özgür bir çalışma ve hayalindeki kazançları elde etmek için yapman gereken tek şey ilk adımı atmak olacaktır. Onlarca iş imkanı ve bu kazançları elde etmen için artık her şey senin elinde. Videonun altındaki linkten rehberimize ulaşıp siz de internetten para kazanmanın ilk adımını atmaya başlayabilirsiniz. Unutmayın, ilk adım atmak başlamanın yarısıdır.